selam arkadaşlar Ben Şen göğül Şen tarotları kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz koç boğa ikizler yengeç aslan ve Başak arkadaşlarım ilişkisi devam eden arkadaşlarım inşallah iyisinizdir Efendim sizler için şöyle 15 Haziran'a kadar benim ilişkisi devam eden arkadaşlarımın ilişkileri nereye doğru gidiyor onları neler bekliyor şöyle sizlere dört kartlı tarot açılımı yapmak istiyorum sevgili Koç Burcu arkadaşımdan başlayacağım. Başak arkadaşlarımızdan çıkacağım. İlişkisi devam eden arkadaşlarımızın Koç Burcu arkadaşlarımız derken efendim bir kalp kırıklığı, bir şok durumları ile başladık bakalım. Koç Burcu arkadaşlarımız için ilişkisi devam eden arkadaşlarımız. Şöyle bir bakalım. Sevgili arkadaşlarım, sevgili Koç Burcu arkadaşlarım. Efendim sizlerin şöyle daha rahat görebileceğiniz açıya İttim bakalım kartları. Evet koç burcu arkadaşlarım. ilişkisi devam eden arkadaşlarım. Bakın burada. Kırık kalpler çıkıyor. İş hayatıyla alakalı olabilir. Sağlıkla alakalı olabilir. Veya ki hayatınızda günlük yaşantınızda hepimizin başına gelir ya. Stres yapabiliriz canlar. Bakın stres sonucu bir küçük kalp rahatsızlığı da meydana gelebilir. Hayatınızda sevgili koç arkadaşlarım. ilişkinizle alakalı söylüyorum. Veya. Sevgili koç burcu arkadaşım sevgilin olabilir evde işin olabilir herhangi bir şekilde arkadaşım partnerin kalbinizi kırabilir bir küçük soğuk rüzgarlar aranızda esebilir bundan dolayı bir kalp kırgınlığı bir küçük şok durumları meydana gelebilir siz koç burcu arkadaşlarım için canlarım benim veya bunu şöyle de yorumlayabiliriz genel açılım olduğu için bir tanıdığınızla alakalı bir şok haber de alabilirsiniz güzel kardeşlerim. Değil mi? Bunu böyle diyelim Çünkü şoktur bu. Gördüğünüz vaziyet şok durumu. Kalpler kırılabilir. Partnerinizle birbirinize kırıcı sözler söyleyebilirsiniz. Lütfen bunlara dikkat edelim. Dilimize hakim olalım. Malumunuz dilin kemiği yok demişler. Partnerler olarak bir taraf sinirliyken diğer taraf mutlaka susmalı. Taraftarıyım canlar. Susulmadığı takdirde buyurun sonuç Kalp kırıklıkları, şok olaylar, ayrılıklar, kopukluklar bunlar meydana gelecektir. Bunları yapmıyoruz. Ardından sizi sıkıntıya düşüren maddi manevi her ne ise bakın bu şoktan sonra bundan kurtulmak isteyebilirsiniz. Çünkü kartımız dünya kadar mutluluk olduğu kadar bir yerde de sizi üzen, sıkan, sıkıntıya sokan her ne ise bandajlardan kurtulmak anlamına gelir. Güzel kardeşlerim sizi burada üzen sıkan ne ise bu noktaya gelindiğinde sevgili koç arkadaşlarım kurtulmak isteyebilirsiniz. Kurtulmak istediniz mi istediniz? Bir miktar nefret durumunuz oluşabilir ilişkinizle alakalı veya ilişkinize çomak sokanlar her kim ise aranıza girmeye kalkanlar kim ise onlara karşı da Yine işinizde gücünüzdesiniz. Bakın işinizi iyi yapıyorsunuz. Kazancınız yerinde. Burada da aynı şekliyle. Biraz nefret durumlarınız oluşabilir. İçten içe bir nefret duyabilirsiniz. Şu vaziyeti size yaşatan etken her neyse ona karşı. Burada raddeye gelindiğinde bakın burada da çalışıyorsunuz. İşinizde gücünüzde ama şunu size yaşatan her kim ise Onlara karşı da son derece dikkatli bir tavır sergileyeceksiniz. Kendinizi dikkate vereceksiniz demektir kartımız. İşinizde, gücünüzde, ailenizde, işiyle, gücüyle, her şeyiyle dört dörtlük yaşantınıza, günlük yaşantınıza devam edeceksiniz. Fakat bunları yaşamamak için, nefret üstüne nefret yaşamamak için, Dikkatli hareket edeceksiniz diyor kartım. Sevgili koç burcu arkadaşlarıma evet dikkatli olalım canlar. Mümkün olduğunca dilimize hakim olalım. Partnerler olarak birbirimize kırıcı, üzücü, şok yapacak kelimeler sarf etmeyelim. Her şeyin belki dönüşü var ama sevgili arkadaşlarım kırıcı sözlerin, ağır sözlerin ne yazık ki dönüşü olmuyor. Lütfen içimizdeki çocuğu dinleyelim meleğimiz bunu söylüyor sevgili koç burcu arkadaşım için içindeki çocuğa sarıl diyor onun şefkate ilgiye ve güzelliklere ihtiyacı var ona sevgi akıt diyor önce içimizdeki çocuğu sevelim önce içimizi sevelim kendimizi sevelim ruhumuzu canlandıralım canikolar güzel insanlar lütfen kalpler kırılmasın birbirimizi incitmeyelim ölümlü dünya değmez güzel kardeşlerim Güzel arkadaşlarım, güzel insanlar derken göstermeden yapamayacağım demek oluyor ki siz burada bu şoku yalanlarla yaşayacaksınız. Bu demek oluyor ki lütfen komşularımıza, dost zannettiklerimize, arkadaş çevremize, hayatımızdaki olanlar her kimise bunlara karşı dikkatli olalım sevgili Koç Burcu arkadaşlarım çünkü yalanlarla dolanlarla size şok yaşatıp görüyorsunuz üç kılıç var. Biri partneriniz, birisiz araya da üçüncü kılıç girmiş. Yani yalancılar araya girerek partnerinizle aranızı bozabilirler, bozmaya çalışabilirler. Lütfen dikkatli olun derim. Sevgili Koç burcu arkadaşlarım, güzel insanlar. Efendim melek kartımı umarım. Evet, sevgili Koç burcu arkadaşlarımızın 15 Haziran'a kadar açılımına baktık biraz dikkat gerektiriyor dikkatli olalım sevgili arkadaşlarım şimdi güçlü boğalarımız için 15 Haziran'a kadar ilişkilerinde neler yaşanacak onlar için şöyle bir bakalım efendim güzel insanlar sevgili boğacıklarım ki şimdi gücündeler biraz bir nefret durumları onlarda da var kalp kırgınlıkları boyun. arkadaşlar gözünüzün önünde karıştırıyorum Mutlaka kaderde olan geliyor. Tamam, canlılık gelebilir. Daha sonra şöyle yapayım. Evet, sevgili bu ilişkisi devam eden bu arkadaşlarım. Bakın iş hayatınızda gayet başarılı olduğunuzu söylüyor bu kartım. Partneriniz de aynı şekliyle. Şöyle yapayım. Biraz ekranda yamuk duruyor gibi geldi bana. Sevgili arkadaşlarım, bu Partneriniz de aynı şekliyle olabilir. Siz çalışmıyorsunuzdur sevgili boğa arkadaşlarım, partnerleriniz çalışıyor olabilir. İşinde, gücünde gayet başarılı bir şekilde. Siz de aynı şekilde güzel kazançlarınız yerinde. İşinizin eğlencelisiniz. işinizi güzel yapıyorsunuz diyor kartımız. Bir miktar belki geçmişe dayalı, kalp kırgınlıkları, yanlış anlaşılmalar vesairelerin küçük çaplı da olsa bir nefretini yaşıyorsunuz sevgili boğacıklarım. İlişkisi devam eden arkadaşlarım. Ardından değmez Nefretle yaşamaya değmez diyerek benim sevgili boğacığım morada geçmişe sünger çekmek istiyor. Çekiyor musunuz? Çekiyorsunuz. Geçmişi bitiriyorsunuz. Fakat geçmişi bitirmek yine bir yerde yeterli gelmiyor. Benim sevgili boğacığımı ardından yine küçük çaplı da olsa bakım sizi korkutmasın. 15 Hazirana kadar açılımım. burada bir şok durumunuz meydana gelebilir. Partneriniz kırıcı bir söz söyleyebilir, bir komşunuzdan duyabilirsiniz, bir iş arkadaşınızdan meydana gelebilir veya bir patronunuzla bir küçük çaplı kırgınlık aranızda meydana gelebilir. Bunlar günlük yaşantımızda olan şeyler. Bundan dolayı içiniz kararabilir. Bakın burada hayalleriniz var sevgili arkadaşlarım, sevgili boğacıklarım. Hayallerinizden dolayı hayallerinize kavuşamadığınızı hissedebilirsiniz. Bu kalp kırgınlığı, bu şok olaydan sonra bakın. Burada bir iç kararma, hayallerime kavuşamadım. Artı şöyle de bir şey söyleyeyim ben sizlere. Bakın burada geçmişi bitirdiniz. Bir şok durumu yaşıyorsunuz. Bir kalp kırgınlığı, bir kavga, bir gürültü olabilir bu. Ardından hayali bir kenara bırakıyoruz. Kartımız bir de bize şunu söyler. Kötü alışkanlıklardan kurtulma, kurtulmak lazım der. Veya kurtulmalıyım der canlar. Bu şoktan sonra e, kantarın topuzu şimdi kaçtı hesabı benim sevgili boğacıklarım bazı boğalarımız bunları yaşatan her kimse geçmişteki öfke veya nefret bitirdi hala olmadı akıllanmayan akıllanmıyor değil mi canlar buradaki şok sizi belki bir yerde tıkatabilir burada gördüğünüz gibi simsiyah bir hal almışsınız burada ama partneriniz sizi mutsuz eden her kim ise bunu yapan her neyse ondan kurtulmak isteyebilirsiniz. Dolayısıyla bakın burada size bir anda canlılık gelip bunlar her kim ise bunlara karşı kılıcınızı kaldırıp savunmaya geçebilirsiniz sevgili muacıklarım güzel insanlar. Şöyle kartımızın altına da bakıyoruz. Evet, aynen doğrudur. Ne yapıyorsunuz? kötü alışkanlıklarımdan kurtulacağım. Benim kalbimi kırdılar. Sürekli şok olaylar yaşıyorum. Geçmişi bitirmeme rağmen yakamı bırakmadılar. Nefretle yaşamak istemiyorum. Diyerek bazı şeyleri bitirip geçmişi örtü çekebilirsiniz. Bakın bitirmek demektir. Aşıklar kartı güzel kardeşlerim. Bir yerde bitirmektir. Bakın sizi mutsuz eden ama ilişkiniz ama çevreniz ama iş hayatınız her kim ise ama ilişkinize müdahil olan üçüncü kişiler onları bitirebilirsiniz. Sevgili boğacıklarım efendim unutmadan yüreğindeki işi yap diyor meleğimiz. Güzel kardeşlerim melek söylüyor bunu sevgili boğalarımıza yüreğindeki işi yap bereketi gelecek. Yani kalbinizin sesini dinleyin kalbiniz size neyi öneriyorsa lütfen doğru yol odur diyor meleğimiz. Benim narin balıkçıklarım değil pardon boğacıklarım güzel boğacıklarım güçlü boğacıklarım yine yazmadım böyle bazen karıştırıveriyorum canlar evet sevgili boğa arkadaşlarım meleklerimiz sizlere söylüyor kalbinizin yüreğinizin sesini dinleyeceksiniz bu kadar basit. Evet sevgili boğa arkadaşlarımızınkine baktık şimdi ikizler sevgili ilişkisi devam eden ikizler arkadaşlarımı 15 Haziran'a kadar ne bekliyormuş? Yoğun duygularda mıyız? Sevgili ikizciklerim, güzel insanlar, ikilem arasındayız. Aman Allah'ım iki tane kart geldi. Şöyle bir bakalım tamam fark etmez. İki tane de gelebilir. Sevgili ikizciklerim bakın. Yoğun duygular içinde olabilirsiniz. Bazı ikizler arkadaşlarım keskin bir vaziyet alabilir. İktidar sahibi demektir. Keskinlik nedir? ilişkinizde ilişkisi devam eden arkadaşlarımızın açılımı ilişkinizde otorite sahibi olabilirsiniz. Dediğim dedik diyebilirsiniz. Benim dediğim olacak. Yeter artık. Tamam artık olay bitmiştir diyebilir sevgili ikizler arkadaşlarım. Bundan dolayı dürüstçe müda mücadele demektir bakın. Dürüstlük kartıdır. Dürüstçe mücadeleler verebilir. İlişkisinde sıkıntımı var, anlaşmazlık mı var? Bunu bir araya getirip şöyle anlaşabilmek için Tam teşkilat yola devam edebilmek için. Bakın burada bir mücadele hali var. Sevgili ikizciklerimle mücadeleyi yaparken yorulabilirsiniz. Bazı sıkıntıları arkaya atıp huzur arayabilir benim ikizlerim. Bundan dolayı da bazı şeyleri askıya alma durumunda kalabilirsiniz. Veya alkol sigara gibi. Ya benim ilişkim zaten sıkıntılı. Üstüne bir de sigara kullanıyorum. Veya alkol alıp Kendimi daha çok yıpratıyorum. Ben kötü alışkanlıklarımı bir kenara bırakıp canlılık istiyorum diyebilir bakın. Kötü alışkanlıkları veya bazı sıkıntıları bir kenara çekip kendinizi dinlemeyi alabilirsiniz. Ardından canlılık istiyorum. Ben artık ruhen bedenen canlanmak istiyorum diyebilir. Sevgili ikizler arkadaşlarım. Güzel insanlar ilişkiniz 15 Hazirana kadar... Bu şekil beklemekte sizlere güzel insanlar. Sıkmıyoruz canımızı. Lütfen. Bazen mücadele edeceğiz. Bazen keskin olacağız. Bazen ikilem arasında kalıp huzur arayacağız. Bazen tepe takla olacağız. Daha sonra ne yapıyoruz? Bakın ayağa kalkıyoruz. Tekrar canlandık. Bu iş bu. Hayat ne yazık ki böyle. İnişli çıkışlı. Sevgili ikizler arkadaşlarım. Ne diyor meleğimiz? Güzellik diyor. Şu canlılığın ardından senin hayatına güzellik gelecek diyor sevgili ikizler arkadaşlarıma. Etrafını güzelleştir ve güzelliğinin hayatının her alanına yansımasını izleniyor. Önce içimizdeki çocuğu, ruhumuzu güzelleştireceğiz. Kendimizi güzelleştireceğiz sevgili ikizler arkadaşlarım. Bakın canlılığın ardından mutluluk, iyi niyet, doyum gelecek güzel kardeşlerim. Desteğinin altı çok önemli. Sevgili ikizciklerim, hiç merak etmeyin. Demek ki ilişkiniz bir yerden sonra güzel yere doğru gidecek. Mutlaka bu inişleri, çıkışları, sıkıntıları yaşamamız gerekiyor. Canlılar dört dörtlük, mutluluk, yaşantı ne yazık ki yok. Evet sevgili ikizler arkadaşlarımızın da açılımını yaptık. Şimdi benim güzel kalpli narin yengeçlerimizin ilişkisi devam eden yengeçlerimize şöyle bir bakalım 15 Haziran'a kadar efendim onları neler bekliyor evet haber bekliyorlar talip mi bekliyorlar ne bekliyorlar ilişkisini belki de yeni bitirdi ayrılmadı boşanmadı ama ayrı bir eve gitmiştir veya eşi baba evine gitmiştir veya iki gündür kavgalılardı ondan haber bekliyordu olabilir değil mi bunlar biz ayrıldı sayamayız canlarım benim Sevgili yengeççiklerim değil mi? Değil mi efendim? Ayrılmış, ayrılmış sayılmıyorsunuz. Bakın benim sevgili yengeçliğim burada haber bekliyor. Efendim partneriniz baba evine mi gitti? Ne yaptı? Sevgiliniz ne bileyim iki gündür size küstü de trip mi atıyor? Ondan onay mı bekliyorsunuz? Bu neyin onayı? Bir yerde de kartımız onaydan söz eder. Onay istiyor benim sevgili yengeçim. Aman Allahım ya da partnerimiz sizden onay istiyor. Güzel kardeşlerim böyle de bir şey var. Bakın burada işinizi gücünüzü gayet iyi yapıyorsunuz. Güzel kazanmak artıdır. Fakat bir yerde de küçük çaplı da böyle bir nefret durumları var. İçinde gizliyor demektir. Ama yanı sıra kartımız şunu da söyler sevgili yengeç arkadaşlarım. Ailenize sıkı sıkı sarılıp aileye sahip çıkmak demektir. Ailenize sahip çıkabilirsiniz. Sevgiliniz olabilir, eşiniz olabilir, çocuk çocuk vesaire ilişkisi devam eden arkadaşlarımız için sahiplenebilirsiniz bakın. Çok güzel, çok çok güzel. Değil mi? Dışarıya karşı tabii ki de tutkun olmak lazım. Yine aynı şekliyle benim yengeçiklerim para işlerinde gayet başarılılar. Para işinde başarılı. Para işinde başarılı demektir. Çok güzel, harika. İşiniz, gücünüz süper yerinde. Ama bazı yengeç arkadaşlarım kartımız bir yerde şunu da söyler. Memnun olmadığın şeyleri değiştireceksin veya değiştirmek istiyorsun. Bazı yengeç arkadaşlarım belki bazı memnun olmadıkları ya oturduğu ev, ya iş, ya çevre, olur ya ya şehir vs. artık her ne haltsa. Bunu değiştirmek isteyebilir. İhtişam, gurur, lüks. Hani mutlu bir hayat. Lüks içinde ya? Çünkü kartımız bunu söyler. Bir yerde de risk almak demektir. Burada memnun olmadığınız, değiştirmek istediğiniz her neyse bunu değiştirmek için benim sevgili yengeçiklerim risk alabilirler. Risk alacaksınız. Nedir bu risk? Örnek veriyorum. Evinizi bir anda satılığa çıkartıp ya o muhitten memnun değilsiniz ya Allah Allah. Mesela yani arkadaşlar işinizden memnun değilsiniz. Daha güzel bir yerde gözünüz var oraya gitmek istiyorsunuz. Değiştireceksin. Risk alacaksın. Bazı kişilere, eşinize, sevgilinize, partnerinize sıkı sıkı sarılıp bazı zatlara arkanızı dönebilirsiniz. Zat derken lütfen yanlış anlamayın canlar. Aileleriniz olabilir. Ya işte burası sana battı mı? Niçin gidiyorsun diyenler var müdahil olanlar var sevgili yengeç kardeşlerim bunları tınlamayabilirsiniz ne olur partneriniz eşinizdir sevgilinizdir tutarsınız elinden hadi eyvallah biz yolumuza devam edelim diyebilir benim sevgili narin yengeçim evet az şeyler değiştirmek isteyeceksiniz ve risk alacaksınız demektir bakalım bu risk nereye getirecek sizi buna daha sonra bakacağız. Meleğimiz ne diyor? Önderlik et diyor. Sen risk alacaksın. Bir yerlere gideceksin. Önderlik et. Hadi bakalım. Önden git. Ne yapılması gerektiğini sen biliyorsun. Işığın yolunda etrafındakilere yol göster diyor. E benim güzel yengeçim demek ki işini biliyor. Sen işini biliyorsun diyor meleğimiz. Sevgili yengecime, güzel insanlar, demek ki iktidar sahibi olacaksınız bakın. Bu gidiş sizi güzel yere getirecekmiş. Tamam öyleyse hiç durmayın devam edin sevgili yengeçliklerim benim ilişkisi devam eden arkadaşlarım güzel insanlar Evet yengeç arkadaşlarımızın da açılımını yaptık şimdi güçlü aslanlarımız ilişkisi devam eden güçlü aslanlarımızı 15 Hazirana kadar aşıklar mı bekliyormuş şöyle bir bakalım ne bekliyormuş bakalım ilişkisi devam eden aslancıklarımın benim Evet, hmm. olabilir. Yıkılan kule sizi korkutmasın. Bakalım. Evet, bir değişim var. Çünkü istemediğiniz şeyi değiştirmek demektir. Hmm. Buradaki yıkım, hoşlanmadığınız, sizi mutsuz eden, artık her neyse bunu değiştireceksiniz demektir. Sevgili kardeşlerim, güzel insanlar, sevgili aslancıklarım, güçlü aslanlar, bakın burada aşıklar kartı, burada geriye bakış yaptığınızı göz önünde bulundurarak, geçmişe örtü çekmek istiyorsunuz sevgili aslancıklarım memnun olmadığınız sizi mutsuz eden ilişkinize etki eden aranıza giren kara kedi midir neyin nesi aileler mi çevre mi bunlara örtü çekip geçmişi kapatmak istiyor benim aslancığım geriye bakış yapmak istiyor artık bir şeylerin hayatında yoluna girdiğini görüp hey gidi geçmiş günler Neydik, ne olduk demek istiyor aslancığım. Bununla alakalı hayalleri var. Bakın sevgili kardeşlerim, bununla alakalı benim aslancığımın hayalleri var. Artık partneri, eşi veya sevgilisi veya kız arkadaşı, erkek arkadaşı, her kim ise hayalleriniz var. Mutlu, mesut, engelsiz, sıkıntısız, az ya da çok mutlu bir ömür yaşamak partnerinizle. Bunun için ne yapmak gerekiyor? bir patlama yaratmak gerekiyor neymiş bu patlama artık tamam geçmişe sünger çekilecek geçmiş bitecek çünkü istemediğiniz şeyler var sizi mutsuz eden sizi karaltıda bırakan bir türlü hayallerinize ulaşmanıza engel olan bir şeyler var bunların değişmesi lazım bu kulenin patlaması lazım kule patlayacak ki içindeki şeytanlar mı diyelim ben çürük ağaç olarak görüyorum bu kuleyi. Bakın ağaç resmen ağaç, ağaç patlıyor, içindeki kurtlar dışarıya fırlıyor. Ben bunu öyle görüyorum. Ağaç patladı, içindeki yaramaz kurtlar dışarıya gitti mi gitti? Tamam. Maddi manevi işlerinizde başarı gelecek diyor kartım. Bir de istemediğiniz şeyleri değiştirdiniz diyor bakın sevgili. Aslan arkadaşlarım istemediklerinizden tamamen kurtulacaksınız. Ve bu geriye bakışı da yapacaksınız. Hiç merak etmeyin. Canlarım benim sevgili sevgi yolla diyor. Aslancıklarıma sevgi yolla diyor meleğim. Sen hiç merak etme diyor. Senin sevgin karanlığı aydınlatacak. Kalplere sevgi tohumları ekecek. Ve o sevginin pembe gülleri senin de partnerinin de kalbinde açacak? Daha ne istiyorsun? Tamam geçmiş bitecek diyor. Sizi mutsuz eden her neyse bitecek. Zafere gideceksiniz diyor. Bakın artık elimden geldiğince kartların altını gösteriyorum. Canlar, destenin altını gösteriyorum. Sizi mutsuz eden engel, kara kediler, aile, çevre her kimisi. Kuleyi de ağacı da patlatıyoruz. Kurtlar tamam gitti. Ben ne diyeyim sevgili aslancıklarıma efendim aslan arkadaşlarımızın da açılımını yaptık şimdi bereketli başaklarım ilişkisi devam eden bereketli başaklarım için şöyle bir kart açmak istiyorum 15 Hazirana kadar birazcık karıştırayım değil arkadaşlar kartları ancak bu kadar karıştırabiliyorum sevgili as aslanlarımız bitti şimdi başak arkadaşlarımız için efendim şöyle canlılık Biraz serinlik de olabilir. Şöyle bir bakacağız. Canlılık. Evet. Hmm, değiştirmesini istediği şeyler var sevgili başakçıklarımın. Başakçıklarım güzel geldi kartlar. Güzel geldi de tabii ki biraz bakmak lazım. Bakmak bakın. Çünkü risk var burada sevgili başakçıklarım. İlişkisi devam eden başakçıklarım. Evlisiniz veya sevgilisiniz. Hiç fark etmiyor canlar. Canlarım benim. Burada bakın hafiften bir serin rüzgarlar estirme durumu olabilir aranızda. Partnerinizle veya iş hayatınızla alakalı olabilir. Bunlardan kurtulmak için çünkü değişim istiyor burada. Burada değişim istiyorsunuz. Risk durumları yolunuza çıkabilir. Ya işinizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Evinizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Şehri değiştirmek isteyebilir benim sevgili başakçıklarım. Memnun olmama durumları var. Tamam güzel kazanıyor olabilirsiniz ya da ya ben buradan kalkıp şuraya gideceğim ben işimi oraya kuracağım da diyebilir benim başakçıklarım güçlü adımlar atmak isteyebilirsiniz. Bakın risk kartı var canlarım destenin altını da gözümün ucuyla hafif gördüm onu da göstereceğim size ben diyorum ki destenin altını size göstermeden önce tamam canlanalım belki birileri size da verebilir. Ya buradaki işi bırak. Sat şu evi. Gel şuraya taşın. Al partnerinin yanına diyebilir. Lütfen gaza gelmeyin. Risk almayın. Düşünmeden, taşınmadan hareket etmeyin. Bazı şeylerden memnun olmayabilirsiniz. Tamam oturduğunuz yer, bu çevre vesaire siz memnun olmayabilirsiniz sevgili Başakçıklarım. Ama memnun değil miyiz? memnun değiliz ama her istediğinizde olmuyor bir anda güzel kardeşlerim memnun olmadığınız şeyi değiştirmek mi istiyorsunuz? güçlü ileri vadeli güçlü adımlar atmak istiyorsunuz tamam bunlar yaşanacak bakın bunları yaşayacaksınız ben yine de diyorum ki sevgili başakçıklarımı, güzel insanlara lütfen düşünmeden taşınmadan bir anda serin rüzgarlar estirmeyelim bir anda camlanmayalım kasa gelmeyelim Risk almayalım. Memnun olmadığımız şeyleri bir an için değiştirmeye kalkmayalım. Biraz zamana bırakalım. Hemen bir şey hadi iyince olmuyor. Gördüğünüz şu güçlü adımı düşünmeden taşınmadan bir anda atmayın. Zannedersiniz ki biz bu güçlü adımı attık uzun vadeli adım demektir bakın bu. Risk aldınız mı? Aldınız. Tamam ben artık istemediğini değiştireceğim diyorsunuz. Güçlü uzun vadeli adım attığınızı zannederken buyurun benim başakcıklarım düşündüğünüz gibi olmayabilir kartım ne yazık ki başladığı işi tamamlayamamak yarı yolda bırakmak kartıdır yani şu oluyor bakın şöyle tutayım desteği sevgili başak arkadaşlarım ilişkisi devam eden arkadaşlarım gaza gelebilirsiniz risk alabilirsiniz İstemediğiniz şeyleri değiştirip uzun vadeli adımlar attığınızı zannederken ne derler ona ya tufaya mı gelmek diyorlar. Öyle bir şey bakın her neyse artık bakın uzun vadeli adım olmuyor. Kısa vadeli adım oluyor güzel kardeşlerim aldanabilirsiniz. Lütfen düşünmeden taşınmadan risk almayın tamam. Hemen bazı şeyleri değiştirmeye kalkmayın destemin altı gerekeni sizler için söylüyor canlarım benim ne diyeyim bilmiyorum ki artık bundan sonra mümkün olduğunca aklıma geldikçe göstermeye çalışacağım bakayım meleğim ne diyor hemen acele etme rüyalarına bak diyor sevgili başak arkadaşlarım için gördüğün rüyaların farkına var sana rüyalarında rehberlik ediyor yol gösteriyoruz diyor aman Allah'ım hayırlı olup olmayacağını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 Tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun, hoşçakalın, her şey gönlünüzce olsun.